Eşik eşiğimiz, büyük patlama. Bu olay yaklaşık 13.7 milyar yıl önce gerçekleşti ve tüm evrenin oluşumunu başlattı. Bu eşik için ne tarz bileşenler ve Goldilocks şartları gerektiği hakkında çok fazla bilgimiz yok. Bunun sebebi, yeterli kanıta sahip olmayışımız. Örneğin, büyük patlamayı mümkün kılan şey neydi? Bilmiyoruz. Büyük patlama neden oldu? Bu konuyla ilgili sadece tahminde bulunabiliriz. Büyük patlamadan önce uzay ve zaman var mıydı? Bunu da bilmiyoruz. Bildiğimiz şey, büyük patlamanın çevremizde bulunan her şeyin ham maddesini sağladığı. Büyük patlamadan sonra uzay oluştu ve süratle genişledi. Ve ayrıca zaman oluştu. Bununla beraber madde ve enerji de oluştu. Başlarda evren öylesine sıcaktı ki madde ve enerji arasındaki ayrımı yapmak çok güçtü. Ancak büyük patlama olduktan sonra saniyenin milyarda biri kadar bir sürede madde ve enerji birbirinden ayrıldı. Sonra enerji, yerçekimi ve elektromanyetizmada dahil olmak üzere farklı formlara büründü. Maddeden ise elektron ve tanecik formları ortaya çıktı. Tanecikler zamanla proton ve nötronlara dönüştüler. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü hiçbir şey başka bir şeye dönüşmedi. Ve bir şey, içinde sizin ve benim de dahil olduğumuz ilgi çekici bir evrenin oluşumu için ihtiyaç olan her şeyi içeriyordu. Hadi gelin şimdi evrenimizin nasıl daha karmaşık şeyleri inşa etmeye başladığını daha yakından inceleyelim.